Ya zantıyla tokalaşacaklar ya. O yüzden heyecanlandılar. Bir heyecan aldı onlar. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> şey, az önce yok olan Aa! şey...